Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir inceleme ile karşınızdayız. Bugünkü inceleme konuğumuz Huawei Sound isimli bir hoparlör. Bu hoparlörün incelemesini yapacağız. Fakat önce ben bir kutusunu açmak istiyorum. Videonun ilerleyen kısımlarında incelemesine de geçeceğiz. Lakin arada bir kullanım süresi olacak. Tabi siz bunu direkt olarak arda ardına izleyeceksiniz. Bunu size hemen belirtelim. Biz sadece kutu açılışında bu inceleme videosunun önüne koyalım istedik. Şimdi kalemimizi aldık kutumuzu açıyoruz. Neden kutuyu kalemle açıyoruz? Oğuzcum bir fikrin var mı? Yok. Çünkü kalem kılıçtan keskindir diye iğrenç bir edin yaparak evet tabi o işin şakası evet kutumuzu açıyoruz biliyorsunuz arkadaşlar son dönemde zaten bu tarz hoparlörlerin sayısı bir hayli arttı. Tabi ülkemizde çok yaygın değil ama Özellikle Amerika'da ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde bu tarz popülerler bayağı kullanılıyor evlerde. Ve tabii bunların kullanılması için aslında bir akıllı evde olması lazım. Yani düşünsenize şimdi akıllı eve giriyorsun, sallıyorum, işte perdeleri açlıyorsun, tamam diyor, açıyor falan. Size cevap veriyor. Şunu ara diyorsun, tabii <gülüyor> açılmaz da. <mı? gülüyor> evet, şu kutuyu açalım şöyle, hop bakalım, Şşt, oh. Bayağı büyük o yalnız. o o Oy! Allah karapuzu gibi ha. Şöyle şap şap şap. Gerçekten bayağı ağır bir şey arkadaşlar. Evet kutunun içeriğinde şöyle bir şey daha var. Evet burada muhtemelen şarj adaptörü var. Sizin de tahmin edebileceğiniz var. Hatta güç adaptörü demek daha doğru olur buna. Çünkü bu muhtemelen kablosuz çalışmıyordur. Şöyle bir de adaptörümüz geliyor. Kutu içeriğinde şuralarda da evet muhtemelen kitapçıklar falan vardır diye düşünüyorum. Çok da önemli değil kitapçık zaten okumadığımız için. Varsa da vardır yoksa da çok sıkıntı değil. Evet şöyle açalım bakalım bir tipine. Nasıl bir tipi varmış şoförlerimizin? Görelim şöyle. Hoppacık şöyle çıkartalım. Evet pospo bir şeylere sarılmış. Burası alt kısmı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada Güç adaptörünü takıyoruz herhalde buradan. Yok buradan güç adaptörü değil herhalde ya. Şurada çünkü yok burası AUX'muz. Şurada bir AUX girişimiz var arkadaşlar. Başka bir giriş var mı diye bakıyorum. Bakıyorum. Bakıyorum göremedim. Evet şunu da açalım. Açalım mı Oğuzcum bunu? Açmayalım böyle kalabilir. <gülüyor> böyle mi kalsın dedim. Gayet Bak burası da böyle parlıyor ama. Enteresan bir ambalajlama olmuş. Bu. Evet şöyle açmış olduk siyah filmiyle. Şekil olarak sana bir şey mı Oğuz. Yani Star Wars'taki droidleri hatırlattı. Değil mi? Güzel bir şekli var bence. Teknolojik bir şey bu lan. Dup düz dup düz dup düz düz. Evet. Şurası Peki herhalde... Dokunmatik panel. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar. Birazdan bunu zaten biz çalıştıracağız. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi kapsamlı bir incelemesi gelecek. Bu videonun devamında siz izliyor olacaksınız. Biz şimdi bunu bir test etmeye başlayalım. Bakalım ne gibi özellikler sunuyor. Ses deneyimi nasıl. Ses performansı nasıl. Bu gibi verileri videomuzun devamında bulabilirsiniz. Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün farklı bir ürünün incelemesiyle karşınızdayız. Dışarıdan bakıldığında... Neye benziyor bilmiyorum ama bu bir hoparlör biliyorsunuz son dönemde ev hoparlörleri bayağı bir moda olmaya başladı arkadaşlar. Bunu alıyorsunuz evinizin herhangi bir köşesine koyuyorsunuz böyle ardından telefonunuzla işte ne bileyim bilgisayarınızla bluetooth olan herhangi bir cihazla buna bağlanarak bunun üzerinden müzik vesaire çalabiliyorsunuz bir de bunun bir üst ve akıllı versiyonları var biliyorsunuz onlarda sessiz asistan desteği vesaire de oluyor direkt olarak iletişime geçip soru falan sorabiliyorsunuz. Atıyorum bugün hava kaç derece vesaire gibi. O da size cevap veriyor ama bugün inceleyeceğimiz Huawei Sound modelinde ne yazık ki böyle bir özellik söz konusu değil. Peki bu hoparlör size neler sunuyor derseniz bunlardan biraz bahsedelim. Bu hoparlörü arkadaşlar Huawei Deviant ile bir işbirliği yaparak geliştirmiş durumda. Gördüğünüz gibi hoparlörde 2 tane subwoofer var. Sağ ve solda bunun haricinde akustik ses içinde 4 adet hoparlörden, speakerdan yararlanılmış. Peki bu bize nasıl bir ses deneyimi sunuyor? Şimdi biz size bu ses deneyimini ne kadar göstersek de nasıl bir ses deneyimi sunduğunu ancak hoparlörlerinizin kalitesi neticesini anlayabileceksiniz. O yüzden kalkıp da bunun sesini burada bangır bangır açmanın çok bir alemi yok. Fakat şunu söyleyebilirim size. Benim tahminimden daha doğrusu benim beklentilerimden yüksek bir ses deneyimine sahip olduğunu söyleyebilirim bu hoparlörün. Gelelim ile ilgili detaylara arkadaşlar. Gördüğü üzere yuvarlak sade bir tasarım çizgisine sahip ki son dönemde bu tarz tasarıma sahip ev hoparlörlerinin sayısı artmış durumda arkadaşlar. Yalnız burada gördüğünüz gibi parlak ve siyah bir hat kullanılmış. Bu hat çok kolay çiziliyor arkadaşlar. Piyano bilek diye de geçiyor bu. Renk çoğu yerde. Ee, ama dediğim gibi çok kolay çizilen bir yapıya sahip. Yani biz mesela bunu geldiği gün koyduk. Ara sıra bir değindik falan. Ama bakıyorum şimdi üzerinde kılcal çizikler oluşmuş durumda. Dolayısıyla bunu koyduğunuz yerde e, çok fazla böyle ne bileyim ellememeniz vesaire gerekiyor. Ayrıyeten parmak izini de çok bırakıyor. Ve yüzey direkt olarak kirli gözüküyor. Şöyle bir bezle güzelce silmeniz lazım. Onun haricinde de bir daha dokunmayacaksınız bunu. Taşırken de şöyle Falan taşımanız lazım. El sürmemeniz ya da şuralardan tutmanız gerekiyor. El sürdüğünüz takdirde çünkü direkt olarak parmak izi bırakıyor ve çizilmeye de çok müsait bir yapıda. Şimdi teknik özelliklerine geri dönelim arkadaşlar. Bunda hem bluetooth desteği var hem de wifi desteği var. Genel itibariyle wifi üzerinden bağlanıyorsunuz ve şarkılarınızı ya da ne bileyim medyalarınızı yürütebiliyorsunuz. Yüksekliği 186.7 mm. Genişlik ise 147 milimetre arkadaşlar ağırlık ise biraz kallavi 2.2 kilogram ağırlığa sahip bu hoparlör gerçekten de ağır. Gerçi söz konusu ses teknolojileri olduğunda biliyorsunuz işin içine mıknatıslar vesaire giriyor. Onlar girdiği için de ister istemez zaten bir ağırlık merkezi oluşmuş oluyor. 512 megabaytlık RAM var bu cihazda ve 8 gigabaytlık da ROM'a sahip. Tabi bunları çok kullanmanız gerekmiyor bluetooth'tan yürüttüğünüz için. Dediğim gibi bir tane woofer var ama iki tane woofer var gibi gözüküyor. Sade ve solda konumlandırıldığı için bakın burada bir tane var, burada bir tane var gibi gözüküyor ama içeriden baktığımızda bir woofer olduğunu söyleyebiliriz. Az önce de bahsettiğim üzere bu hoparlığın içerisinde 3 adet speaker bulunuyor arkadaşlar. Onlar da şu kısmılara yerleştirilmiş size 360 derecelik bir ses deneyimi sunuyor Huawei bu cihazda dokunmatik kontrollere yer vermiş ki bunlar da cihazın hemen üst kısmında bulunuyor. Burada bir mute yani sesi kısma tuşu var artı ses arttırma eksi de ses kısma tuşu bulunuyor arkadaşlar. Bir de böyle 3 çizgi tuşu var onda da böyle bağlantı vesaire yapıyorsunuz. Ee, güzel bir ışıklandırma bir renklendirme bir paneli var burada. Yani mesela sesi kıstığınızda açtığınızda ışıklar çerçevedeki ışık güzel bir şekilde görünüyor. Aynı şekilde atıyorum mute'a bastığınızda. Kırmızıya dönüyor. Arama yaptığınızda böyle sarım trak bir renk oluyor vesaire. Yani o tasarımsal açıdan bence hoparlör güzel. Ses deneyimi açısından da dediğim gibi güzel. Ama tasarımda şöyle bir sıkıntı var sadece. Dediğim gibi bu renginde biraz el izi, parmak izi vesaire bırakıyor. Şimdi gelelim telefonunuzu buna bağlamaya arkadaşlar. Telefonunuzu buna bağlamak için Huawei'nin bir uygulaması var. O uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Biliyorsunuz Huawei Uygulamalarını kendi uygulama mağazasında tutuyor. Daha doğrusu Huawei App Gallery aracılığıyla bu uygulamaları indiriyorsunuz arkadaşlar. Huawei AI Life yani All Life de okuyabilirsiniz ama o çok doğru olmaz. Artificial Intelligence Life yani yapay zeka hayat gibi bir şey. Burada direkt olarak yükleyebiliyorsunuz. Mesela bakın ben şu anda uygulamaya girdim. Direkt olarak yeni sürümü gelmiş. AI Life'ın onu indir diyor. Bunu güncelle demek zorundayım. Ve güncelle dediğim zaman beni direkt olarak arkadaşlar Huawei'nin mağazasına atıyor. Şunu tekrardan size söylüyorum. iLife Google Play'de de var. Ama oradan indirdiğiniz zaman cihazı görmüyor arkadaşlar. Çünkü Google Play'deki uygulama güncel değil. Mutlaka Huawei'nin App Gallery'yi indirmeniz lazım. O da Google Play'de yok. Onu Huawei'nin kendi sitesinden indirebiliyorsunuz. Eğer telefonunuz Huawei ya da Honor değilse indirdikten sonra oradan iLife var. Onu indirmeniz gerekiyor ve iLife'i indirdiğiniz zaman direkt olarak Huawei cihazları orada uygulama içerisinde gözüküyor zaten. Eşleştirmek için size rakam vesaire okuyor bu hoparlör rakamları okuduktan sonra basit bir şekilde ne yapabiliyorsunuz? Eşleştirmeyi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Uygulama arayüzüne girdiğiniz zaman arkadaşlar uygulama arayüzünden ses açıp Buradan buna da okey diyelim. Bakın yine de burada mesela bir eşleştirme istedi. Normalde ben bluetooth'tan tanıtmıştım. Ama tekrardan benden bir eşleştirme istiyor. Eşleştirmeyi yaparken de arkadaşlar fişe takın diyor. Daha sonra mute yani sessiz butonla basılı tutun diyor. Ben bunları tamamladım. Mesela şimdi bulacaktır muhtemelen. Evet eşleştirme hazır. İleri diyorum. Tamam A bağlayın diyor. Pini şimdi söyleyecek. Please enter the following digits. Three, four, two, six. Evet gördüğünüz gibi pini söyledi, ben de girdim buradan, tamam diyorum ve bu şekilde eşleştirmeyi yapıyor. İşte burada sıkıntı olan şu aslında, Huawei, Huawei'den hariç yani Huawei bir telefonunuz yoksa bunu ne zaman isteyeceği belli olmuyor. Atıyorum bir kere tanıttınız, mesela uzun bir süre bağlanmadınız diyelim cihaza. Sonra tekrardan arayüze girdiğiniz zaman tekrardan bir istiyorsunuz istiyor sizden. Bu da biraz sıkıntı oluyor. Uygulama arayüzünde arkadaşlar çeşitli ayarlar yapabiliyorsunuz. Desibel ayarı, işte vokal, çeşitli ses efektleri, sound efektler buradan verebiliyorsunuz. Ee, audio kesteler vesaire var. Bunları buradan kontrol edebiliyorsunuz. Ayarları vesaire buradan gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Onun haricinde uygulamanın çok böyle aman aman bir şeyi yok zaten. Hani uygulamaya bağlanmadan da ben bunu kullanabilir miyim? Evet kullanabilirsiniz. Nedir? Bluetooth'tan girersiniz mesela. Direkt olarak cihazla eşleştirirsiniz. Cihazla eşleştirdiğiniz zaman parça çalabilirsiniz. Şimdi ben bunun bir özelliğini göstermek istiyorum. Size daha doğrusu bass performansını göstermek istiyorum. Ne yapacağım? Şimdi şuradan sesi açalım biraz. Bir şuraya bir bozuk para koyalım. Bakalım baslı bir şarkıda bu bozuk parayı nasıl hoplatacak? Bunu beraber görmüş olalım. İstiyorum şöyle cebimden bir 1 TL çıkartalım. Ya da daha ufak bir şey olsun. Evet 50 kuruş var. Bakın 50 kuruş koyuyorum şöyle. Şimdi bu 50 kuruşu açacağımız şarkıyla tabi buralara çarpmaz inşallah. 1 TL çarpar diye 50 kuruş yaptım ama. Eğer çarpmadan yukarı doğru şey yaparsa kenarlara bakalım ne kadar zıplayacak. Şuradan bir şarkı açmıştık. Onu tekrar play'e basalım. Evet sesimizi de açıyoruz. Şimdi play'e bastığım anda buradan bir para sıçraması lazım. <Gülüyor> Tane 100, bir tane bir tane elli kuruş. Evet arkadaşlar bu videomuzda Huawei'yi Sound'un ses kalitesini de test ettik. Gördüğünüz gibi baslar gayet güzel vuruyor. Yani paraları hoplatıyor zıplatıyor ki baya yukarıya doğru zıplatıyor. Fakat şu köşelere çarptığı için öne doğru sekiyor paralar. Yani bas kalitesi vesaire gayet tatminkar. Ama gelelim fiyat konusuna. Bu hoparlörün fiyatı arkadaşlar 2500 Türk Lirası. Şimdi 2500 Liraya... Bunu almak mı? Yoksa ne bileyim böyle televizyonlara vesaire bağlanan bir soundbar almak mı? Orada tercih biraz size kalmış durumda. Tabi bunun da AUX girişi vesaire var. Televizyonunuza bağlayabiliyorsunuz. Bluetooth vesaire özellikleri de var. Wi-Fi özellikleri de var. Wi-Fi'den aynı ağa bağlama özelliği de var. Ama dediğim gibi günün sonunda 2500 lirasına pek çok alternatif var önünüzde. Seçiminizi yapabilirsiniz. Bir de dediğim gibi Huawei olmayan cihazlarda biraz bağlantı sıkıntısı var. Uygulama indirmek zorunda kalıyorsunuz vesaire. Bu da canınızı sıkabilir. E, o yüzden Huawei cihazlarını kullanıyorsanız sıkıntı yok. Ama Huawei cihazlarını ben kullanmıyorum. Evimde hiç Huawei yok diyorsanız biraz uğraşmanız gerekecek telefonunuza vesaire tanıttığınız zaman. Az önce gördüğünüz benim telefonumda tanımlı olduğu halde uygulamaya güncelleme geldi. Bir daha tekrardan tanıtmak zorunda kaldım. Ki bu güncelleme gelmediği zaman da aynı şekilde bazen e, kafasına istiyor Tekrardan tanımla diyor. Tanımlama yapıyoruz vesaire. Gerçi iyi oldu size de nasıl tanımlandığını direkt olarak göstermiş olduk arkadaşlar. Evet başka bir incelemede görüşmek üzere hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.